Diyelim ki, değişik vadeler için borçlanıyorsunuz. Bu durumda, size borç veren kişi, her vade için farklı bir faiz oranı uygulayabilir. Borcu ne kadar süreli aldığınıza bağlı olarak değişik faiz oranları isteyebilir. Zira parasını size verdiği süreye bağlı olarak değişik risk algılamalarına sahip olacak. Bu genel kural aslında bizler hazineye borç verirken de geçerli. Hazine ihraç etmiş olduğu hazine bonolarına ve devlet tahvillerine baktığımızda değişik vadeler için farklı faiz oranları görürüz. Vade terimini bildiğinizi düşünüyorum. Paranızla hazine bonosu satın aldınız. Yani bir anlamda hazineye borç vermiş oldunuz. Bonunuzun bedelini size geri ödeyecekleri tarihe vade ediyoruz. Şimdi kolay bir örnekle başlayalım. Diyelim ki vadesine bir ay kalmış olan bir hazine bonosu var. Buraya bakıyoruz. Vadesine bir ay kalmış olan hazine bonosunun getirisi yüzde bir. Diyelim ki vadesine üç ay kalmış olan hazine bonosunun getirisi de yüzde bir buçuk olsun. Bir yıl vadeli bononun getirisi de yüzde üç olsun. Diyelim ki on yıl vadeli tahvilin faizi de yüzde üç buçuk olsun. Yani paranızı on yıl süreyle borç veriyorsunuz. Daha da uzun vadeli bir tahvil daha olsun. Diyelim ki paranızı 30 yıl süreyle hazineye borç veriyorsunuz. Yani 30 yıl vadeli tahvil alıyorsunuz. Bunun getirisi de %4 olsun. Böylece getiri tablomuz oluştu. Burada görüldüğü gibi değişik vadeler için farklı getiriler söz konusu. Ve eğer bu getirileri bir grafik üzerine gösterseydik, getirileri gösteren bir eğrimiz olurdu. Ve bu eğriye getiri eğrisi deniliyor. Tüm borçlanma araçları, özel sektör tahvilleri, hazine tahvilleri, bunların hepsi için getire eğrisi oluşturabilirsiniz. Getire eğrisi terimi tüm borçlanma araçları için kullanılabilir. Ama bu terimi duyduğunuzda kast edilen genelde hazinenin ihraç etmiş olduğu bono ve tahvillerin getire eğrisidir. Televizyonu açıp finans bültenini dinlediğinizde getire eğrisi dediklerinde kast ettikleri hazinenin borçlanma araçlarının getire eğrisidir. Şimdi getire eğrimizi buraya çizelim. Bu eksene vadeyi işaretleyeceğim. Değişik vadeler var dedik değil mi? Bir ay, üç ay, bir yıl biraz daha uzakta olacak. On yıl dedik. On yıl burada olsun. Ve otuz yıl da burada olsun. Vadeleri işaretledik. Şimdi bu vadeler için geçerli olan getiri oranlarını da işaretleyelim. Bir ay vadede getiri yüzde birde. Buraya getiri oranlarını da yazalım. Yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç, yüzde dört. Bir ay vadede getiri yüzde birdi. Üç ay vadeli hazine bonusunun faizi yüzde bir buçuktu. Evet, o da burada olacak. Bir yıl vadeli getiri oranı da yüzde üç. Yüzde üçü buraya işaretleyelim. 10 yıl vadeli devlet tahvilinde de getiri oranı yüzde 3,5. Bunu da işaretliyorum. 30 yıl vadedeki getiri ise yüzde 4. Paramı 30 yıl vadeyle yatırırsam yüzde 4 alıyorum. Şimdi işaretlediğimiz bu noktaları birleştiriyoruz ve getiri eğrimizi oluşturuyoruz. Evet, getiri eğrimiz böyle gözüküyor. Şimdi bu getiri eğrisine baktığımızda insanların niçin daha uzun vadeli yatırımları seçtiğini görebiliyoruz. Paralarını yatırdıkları süre uzadıkça daha fazla getiri elde edebiliyorlar. Hepsi bu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.